uçan otogazdan herkese merhaba görmüş olduğunuz aracımız 2017 model Skoda süper ve 1.4 direkt enjeksiyon motora sahip CZC motor koduna sahip özel bir araba bu aracımızda LPG dönüşümü için Prince VSA 2DI kiti kullandık. Malum benzin verileri, benzin fiyatları oldukça yükseldi. Müşterimiz de LPG dönüşümüne geçmek için bizi tercih etti. Direkt enjeksiyon araçlarda sıklıkla en çok kullandığımız kitlerden birisi Prince VSI 2DI kiti. Avantajı nedir diye soracak olursanız, oldukça kaliteli enjektörlere sahip olması, maplı filtreye sahip olması, filtre filtreyle birlikte direkt garanti sistemine ürünü kayıt ederek araca montajını sağlıyor olmamız, sonrasında da müşterimize birebir yazılımı uyumlu bir şekilde aracı teslim etmemiz. Prins'in bu kitiyle avantajı şu. LPG'de araç kullanılırken yazılımsal olarak benzin tüketimi sağlar. Bu 100 km'de 1 litre bandında olur. Bunu yazılımsal olarak tamamen Benzin enjektörlerini korumak adına yapılmış bir sistemdir. Yani aracın 100 kilometrede 1 litre bandında benzin tüketmesi oldukça normal bir şeydir. Bu sistemsel bir düzenektir. Prinsin bize vermiş olduğu montaj şemasıyla birlikte montajı yapıldı. Montajı tamamlandıktan sonra aracın yol ayarları ve yol verilerini incelemek adına yola çıkıldı. Sahibine %40'a varan tasarrufla birlikte e, hayırlı olmasın dileriz. 3R tercih ettiği için kendisine teşekkür ederiz. Aklınıza takılan tüm sorular için bizlere sosyal medya üzerinden veya irtibat numaralarından ulaşabilirsiniz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.